Arkadaşlar merhaba, Vedat Güneş ben. Ee, Sivil Hava Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzmir'de faaliyet gösteren iyi okullardan bir tanesinin yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda da sahibi. Bugün sizlere drone nedir, nerelerde kullanılır, hangi amaçta kullanılır? Drone kullanırken herhangi bir belge ve bilgiye sahip olmamız gerekiyor mu? Eğer gerekiyorsa bunları nereden alacağız, kimlerden alacağız, temini nasıl olacak bunları anlatacağız. Öncelikle drone nedir arkadaşlar? Aslında, e, dronelar bizim halk arasındaki tabirimizdir. Drone kelimesi İngilizce kökenli erkek anlamına gelmektedir. Halk arasında İHA var, yani insan savaş araçları drone diye tabir ediliyor. Bunun sebebi, pervahlerimizin çıkarmış olduğu seslerin erkek araya benzemesine kaynaklanmaktadır. Kullanım amaçları şu an ülkemiz genelinde, dünya genelinde birçok alanına yayılmıştır. Artık çoğu iş sektöründe insanların yerini almaya başlamıştık. Özellikle tarım sektöründe, sinema sektöründe, belgesel sektöründe, emlak işlerinde, haritacılık işlerinde, ee, maden teknik arama hususunda gibi birçok alanda kullanılıyor. Şimdi drone kullanırken nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi arkadaşlar hukuk kuralları. Aynı araçlarda evde kullanmış olduğumuz şu an aktif olarak dünya genelinde kullanılan diğer araçlardaki gibi bir belgeye sahip olmaz gerekiyor. Bu belge nedir? Bunu sinir acıları gene bölümlü 4 kategoriye ayrılıyor. İHA 0, İHA 1, İHA 2, İHA 3 şeklinde bir terindiriliyor. İHA 0, 4 kilogram kadar kalp çabuk olan İHAları, İHA 1, 25 kilogram kadar kalp çabuk olan İHAları, İHA 2, 25 kilo ve 50 kilogram arasındaki İHAları, İHA 3 ise 50 kilogram ve üzerindeki İHAları kullanmamızı sağlayan kapsıyor. yarıkapsül. da size kısaca bahsederim arkadaşlar. İHA 0 ve İHA 1 süreklilik. Yani ömür boyu kullanabileceğiniz bir bilgisi gerektirmeyen tekrar sağlık raporu gerektirmeyen sertifikalardır. İHA 2 ve İHA 3 ise 3 yılda bir tekrar bize gerektiren ve sağlık raporu gerektiren İHA sertifikalardır. Bunlar nereden alınır? Sihir Öncelik Deney arkadaşlar web sitesi içerisinde yetkili İHA Eğitim Okulları listesi vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yetkili İHA Eğitim Okulları vardır. İHA Eğitimi almadan önce bulunduğunuz ildeki İHA Eğitim Okulları'nda Siviliyavacılık Genel Müdürler'in ilgi listesinden bakmanız gerekmektedir. Aks takdirde almış olduğunuz ehliyetler geçersizdir. 26 Temmuz 2019 tarihine kadar arkadaşlar, 2020 tarihine kadar, pardon özür dilerim orada. sadece sivil Siviliyavacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlıydı İHA Eğitim Okulları. Bu süreç içerisinde bütün İHA Eğitim Okulları'nın tamamı Türkiye genelinde 81 yılı eğitim verebilmekteydi. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıktan sonra sürücü kursları gibi sadece bulundukları illerde eğitim verebiliyorlar. Ve bulundukları yerlerde sınav şartı geldi. Sadece sınav yapamıyorlar. Yani bir İHA Eğliyeti almak istediğinizde bulunduğunuz yerdeki yetkili İHA Eğitim okulunda Eğliyetinizi alabilmeniz için öncesinde bir eğitime tabi olmanız ve sonrasında da bununla ilgili bir sınav olmanız gerekiyor. Bu sınavı iki aşamalı. Hem uygulama sınavı hem de teori sınavı. Bununla ilgili şu an hem e, sosyal medya içerisinde hem de Google içerisinde arkadaşlar birçok çöp bilgi bulunmaktadır. Bunlar neler? Artık merdiven altı İHA okulları türemeye başladı. Yenimselikleri olduğu için, gelişmekte olduğu için ve talep yoğun olduğu için insanları dolandırmaya başladılar. Şimdi bunun için yetki listesine baktıktan sonra bulunduğunuz ildeki İHA okulu sadece bulunduğu ilde eğitim verebiliyor. Bunun haricinde eğer ki başka bir ilde protokol yapmışsa protokol yaptığı ilde sadece kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol devam Burada da şöyle bir şart var. Kiminle protokol yapılmış ise sadece o kamu kurum ve kuruluşunun çalışanına eğitim verilebiliyor. Yani dışarıdan üçüncü bir şahıs gelip eğer ki kamu kurum kuruşunda çalışmıyorsa orada eğitim alamıyoruz. Ama bazı eğitim okulları dışarıdan da kaçak öğrenci alarak eğitim veriyorlar arkadaşlar. Sizin ehliyetleriniz geçersiz oluyor. Sizi birisi şikayet ettiği zaman ya da şikayet ettiği zaman oraya verdiğiniz hem para hem de zamandan kaybınız oluyor. Buna dikkat edin. Bu birincisi. İkincisi, almış olduğunuz eğitim süresine, almış olduğunuz eğitimin kalitesine gideceğinize dikkat edin. Bunda Sihirmacı Genel müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Talip Terbiye kurumu beraber hazırlamış olduğu bir eğitim programı var. Örnek veriyorum, İHA 0'da 16 saat, İHA 32 saatlik bir ders programınız olması lazım. Bu da ortalama İHA 0'da 2 gün, İHA 400 ilmektedir. 4 gün altında size eğitim veriliyorsa zaten eğitim aldığınız yerde bununla ilgili bir sıkıntı vardır. Bu birincisi. İkincisi, eğitim alırken İHA 0'da, İHA 10 farklı ders almanız gerekiyor. Bunlar metrologi, seri sefer, itki sistemleri, İHA hukuku, A hukuku, metoloji, ATC usulleri gibi dersler. Bunların tamamını almış olmanız gerekiyor. Eğer ki bunları almıyorsanız, eğitim eksiniz var. Mutlaka eğitim aldığınız eğitim okulundan bunları isteyin. Bunları da tamamladınız arkadaşlar. Daha sonra işiniz bitmiyor. Dışarı çıktığınız zaman, şöyle bir durum var. Halk arasında en büyük bilinen yanlış ben drone'un 500 gramdan küçük. Hiçbir belgeye, hiçbir izne ihtiyacım yok. İstediğim her yerde uçuş gerçekleştirebilirim. Aslında böyle değil. Sivil havacılık denemeleri bir İHA'lar iki kısma ayrılıyor. 500 gram altındaki iha var ve 500 gram üstündeki İHA var. Bu ayrımda 500 gram üstündeki İHA'lar için bir almış olduğunuz drone'un tescil kaydı gerekiyor arkadaşlar. Tescil kaydı olan bir drone'a, üçüncü şahıslar mali mesul sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bu ikisini yaptıktan sonra kullandığınız İHA'nın kilogramına, yani ağırlığına göre bir ticari ihap pilot eğitim sertifikanızın olması gerekiyor. Eğer ki üçü de varsa dördüncü olarak Sivri Vazirkin'in birini resmi internet sitesinden form 19 doldurarak uçuş izni almanız gerekiyor. Bu işlemi normal olmadan uçuş yapamıyorsunuz. 500 gram altındaki dronlarla ise sadece arkadaşlar teslim kaydı, 3'ün şanslara ait malum olmadan ticari bir ihap pilot ehliyeti ve yine form 19'da uçuş izni alarak uçuşumuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki 500 gram altındaki dronlar için ben her yerde uçuş yaparım algısı yapmış. Artık eğitim okullarının dışında şu an Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesinde size ücretsiz olarak verilen yani sportif ve hobi amaçlı kullanılan İHA0 ve i̇ha ehliyetleri bunlar sadece Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü iha.sgm.com.tr adresinin içerisinde işlemler bölümünde, işlemler bölümünün içerisindeki Türkiye Uçuş Bölgeleri haritasının içerisindeki renklere göre burada İki renkli de tasit alan var arkadaşlar. Yeşil, kırmızı ve rengsi alan. Silver uçak genel bölümden almış olduğunuz ücretsiz olarak 20 soruya cevap vererek almış olduğunuz belge sadece o yeşil alanlar içerisinde uçuş yapmanızı sağlıyor. ile sadece çok küçük bir kısmında 300-350 metrekare alan oluşan bir yeşil alan var. Bulunduğunuz ilin hiçbirisinde yok arkadaşlar. Bizim ilimizde zaten yeşil alanı yok. Bu yeşil alanların dışarısına çıktığınız zaman, uçuşunuzun niteliği ne olursa olsun, sportif, fobi, eğlence, ticari fark etmez, drone'unu yerden kaldırdın, kendi fotoğrafını çektin, indirdin. Arkadaşlar, gelişimlerinden dolayı ticari uçuş niteliğinde bu. Yani siz sportif ve hobi maçlı uçmuyorsunuz. Sportif ve hobi maçlı uçuş sadece yeşil alan içerisindeki uçuşlara verdiğimiz isimdir. Buna çok dikkat edin. Dışarı çıktığınız zaman eğer ki biraz önceki saydığımız 500 gram üzerindeki doğumlarla ilgili gereksinimleri karşılamıyorsanız ya da 500 gram altındaki doğumlarla ilgili gereksinimleri karşılamıyorsanız uçuş gerçekleştiremezsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse sizin İHA Eğitim almanız lazım. Bunu Sivil Avacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi içerisinde yetkilendirilmiş İHA Eğitim kurumunda almanız lazım. Eğer ki sizin kamu kurup kuruluşunda çalışıyorsanız böyle yapılan bir protokol yoksa Sadece bulunduğunuz ilde eğitim alabilirsiniz, dışarıda herhangi kavuk grup kuruluşuna verilen bir eğitimden üçlü şans olarak faydalanmasınız, ehliyetiniz geçersizdir. Kimseye paranızı bu dönemde yedirmeyin arkadaşlar. Zaten kolay kazanmıyordur.